Şu ana kadar polar ve kartezyen formda gösterilen koordinatları birbirine çevirebilmek için, çevirebilmek için gereken her şeyi öğrendik. Ve zaten koordinatların ne ifade ettiğini de artık biliyoruz. Her iki gösterim şekli de bir noktayı iki farklı şekilde gösteriyor. Pek güzel bir anlatım olmadı. Şöyle diyelim, ikisi de bir noktanın farklı gösterim şekilleri, formları. Kartezyen gösteriminde, x koordinatı ne kadar sağa ya da ne kadar sola gidilmesi gerektiğini gösteriyor ve y koordinatı da verilen noktaya ulaşana kadar, ne kadar yukarı ya da ne kadar aşağı gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Polar yani kutupsal gösterimde ise, açı, hangi yönde gidilmesi, hangi yöne gidilmesi gerektiğini gösteriyor ve r de, yani yarı çapta, o yönde ne kadar gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Anlaşıldığı gibi, bu gösterimlerin her ikisi de uzayda bir noktayı belirtmek için kullanılıyor. Şimdi, diyeceksiniz ki, neden iki farklı gösterim biçimimiz var? Sebebi şu, bazı fonksiyonlar kutupsal yani polar formda daha iyi gösterilebiliyor, bazıları da kartezyen gösteriminde daha iyi tarif edilebiliyorlar. Şimdi, fonksiyonlar kısmına geçmeden önce öğrendiklerimizi bir test edelim ve birkaç basit problem çözelim. Şimdi diyelim ki elimizde kutupsal olarak gösterilmiş bir koordinat var ve bunu kartezyen forma, formuna çevirmek istiyoruz. Yani yapmak istediğim şey bunu x,y formatına çevirmek. Öncelikle bu noktanın nerede olduğunu anlamaya çalışalım. Şu ana kadar öğrendiklerimizde bir x ve y koordinatı verildiği zaman onun nerede olabileceğinin bir resmini çizebiliriz, aklımızda, umarım. Ama şu an daha kutupsal formu yeni öğrendik. O yüzden hemen yapamayabilirsiniz. O yüzden öncelikle bir çizelim. Öncelikle açı faktörüyle başlayalım, açı ile başlayalım. 150 derece, 150 derece olacakmış açımız. Şimdi x eksenden başlarsak, bu çizdiğim şey 90 derece oluyor. Bu açıyı diğer tarafa kadar çizmeye devam edersem, o zaman açı 180 derece olacak. Yani bu durumda 150 çizmek için x ekseninden saat yönünde 30 derece uzakta bir bir noktayı çizmem gerekiyor. Bu çizdiğim açı 150 derece oldu. Aynı zamanda bu açı radyan birimiyle de gösterebilir ama dereceyi günlük hayatta daha çok kullandığımız için dereceyle yazmak daha kolay oluyor. Şimdi bu noktaya bakıyoruz ve daha önce tanımda dediğim gibi bu yönde yönlendirildiğimizi düşünüyoruz. Bu istikamette gideceğiz. Bu yönde istikamet çok osmanlıca oldu. Peki şimdi bu yönde ne kadar gitmemiz gerekiyor? 150 derece yönünde 4 birim ilerlememiz gerekiyormuş. Şimdi 4 birim ilerliyoruz. Bu doğrultuda 4 birim ilerleyeceğiz. Şimdi burada 4 birimlik bir uzunluk yaratacağım, bir mesafe. 1, 2, 3, 4 birim ve şimdi bu 4 birim ve 150 derece oldu. Şimdi bunu kartezyen gösterime çevirelim. Şimdi x koordinatının negatif tarafta olduğunu anlayabiliyoruz değil mi? Ve y koordinatı da pozitif bir sayı olmalı. Şimdi bunu bir test edelim. Geçen videoda neler öğrendiğimizi umarım hatırlıyoruz değil mi? x'in r çarpı kosinüs teto olduğunu biliyoruz. Tüm bunlar trigonometrik değişim formüllerinden geliyor. Başka bir şey yok. Ve y de r çarpı sinüs teta'ya eşit. Şimdi bu, şimdi x koordinatımız r çarpı kosinüs teta'ya eşit olacak dedik. Yani buradaki x koordinatı, r çarpı kosinüs teta'ya eşit olacakmış. Şimdi kartezyen gösterim şeklinde yazıyorum. r yani yarı çap, 4'e eşit zaten. Yani burası 4 çarpı kosinüs 150 derece olacak. Ve şimdi y de 4 olan yarı çap ile sinüs 150 derecenin çarpımla eşit olacak. Şimdi bu hesaplamalar için hesap makinamızı çıkarıyoruz ve 4 çarpı kosinüs 150. Ve bu arada hesap makinanızın ayar kısmında açı biriminin derece olarak ayarlandığına emin olun. Hesap makinamızın 150'yi radyan cinsinden anlamasını istemiyoruz. Şimdi bunun sonucu neymiş? Eksi -3,46 yani x koordinatı eksi 3,46 imiş, peki y koordinatı ne olacak acaba? 4 çarpı sinüs 150 derece 2'ye eşit. Mantıklı. Yani göz kararı bakarsak bizim çizdiğimizde hesap benziyor, tutuyor sayılır. Şimdi bunu çizersek bir 2, 3, 3'ün biraz daha soluna doğru ve burası eksi 3,46 olabilir. 3 buçuk gibi zaten. Şimdi yukarı doğru bakıyoruz. 1, 2, burası da artı 2 olabilir. Yani ilk çizdiğimiz şey doğruydu. Yani ister kendinizi 150 dereceye göre ayarlayıp bu doğrultuda çizebilirsiniz ya da eksi 3,46 sola, eksi 3,46 sola 2 yukarı gidip de çizebilirsiniz. Yani bu şekilde kutupsal gösterimden kartezyen gösterime bir çevirim yaptık. Fena değildi. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Fonksiyonları kartezyen formdan kutupsala çevirelim, kutupsal formdan kartezyen forma çevirelim, böyle çeviriler yapalım. Şimdi bulduğum birkaç problemi yazacağım buraya. İlk olarak bu denklemi x kare artı y kare eşittir 4'ü kutupsal forma çevirerek başlayalım. Umuyorum ki buna bakarak, bunun bir çember olduğunu anlayacak seviyeye gelebilmişizdir. Aslında bu denklemi kutupsal formda gösterirsek, bu daha açık bir şekilde görülebilecek. Bakalım şimdiye kadar neler öğrenmiştik. İlk olarak, x kare artı y karenin, r'nin, r'nin yarı çapın karesine eşit olduğunu biliyoruz. Pisagor teoreminden çıkıyor zaten bu. Aynı zamanda, teta'nın tanjantının da karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. Bunları ek olarak y'nin r çarpı r çarpı sinüs teta ve x'in r çarpı kosinüs teta olduğunda öğrenmiştik. Bunları ek olarak y'nin r çarpı sinüs teta ve x'in r çarpı kosinüs teta olduğunda öğrendik. Bunların hepsi yine sadece trigonometrik formüllerden ve Pisagor teoreminden kanıtlayabileceğimiz formüller, oradan çıkaracağımız formüller. Eğer sınav için ezberlemeniz gereken bir şey olursa bence Asıl olarak esas bu dört formülü ezberleyin. Ben mesela genelde ezberlemeyi tercih etmem. Genelde sınavın ilk 10 saniyesi. Bunları bir kenara yazarım, kanıtlarını bulmaya çalışırım ve bu şekilde bir daha hiç unutmam bu formülleri. Neyse dağıttık yine, konuya geri dönelim ve bunları kutupsal forma çevirelim. Şu an zaten biliyoruz ki x kare artı y kare var elimizde. x kare artı y karenin r kare olduğunda daha önce söyledik. Şimdi bunu sadece tekrardan yazmamız gerekiyor. Öncelikle, r'nin karesi 4'e eşit. Buna göre de, r eksi ya da artı 2 olabilir. Aslında şu an sor asıl sorun bu değil. Sadece r eşittir 2 olarak yazalım. Şimdi bu konuyu da açıklamamız gerekecek. Bunu grafik üstünde göstermek aslında gayet faydalı olabilir. Şimdi, r eşittir 2. Basit bir denklem. Peki, bu nasıl bir çember olabiliyor? Evet, öncelikle şu soruyu soralım. Bir çember nedir? Çember bir nokta etrafında biliyorsunuz o noktadan eşit uzaklıktaki sabit noktaların kümesidir. Yani yarıçap hep eşit kalıyor. Burada da yarıçap 2'ye eşit. Yani şimdi bir uzaklık belirlemeye başlayalım. Bu 1, bu da 2. Şu an açının bir önemi yok, değil mi? Bu fonksiyonda bir açı yok yani. Yarıçapın hep sabit olduğunu da biliyoruz. Yani açının ne olacağı bir şeyi değiştirmiyor. Yani açı sıfırken yarıçap 2 oluyor. eğer açı 30 derece olursa, yarıçap yine 2 oluyor, 60 derece olsa yine 2 olacak. Yani yarıçap ne olursa olsun hep 2. Yani bu şekilde etrafında dolaştığımız sürece bir fark olmayacak. Yarıçap her zaman 2 olacak. Hangi yöne doğru gidersek gidelim, uzaklığımız hep 2 olacak. Zaten bu bir anlamda çemberin tanımını yapıyor değil mi? Eğer kutupsal formda yazarsak, çemberi tarif etmek çok daha kolay olacak. Yarıçap 2'ye eşit. Bu bir çember. Şimdi devam ediyoruz. İkinci örnekte x kare artı y kare, y bölü x'in karesinin 9 katına eşit. Şimdi öğrendiklerimizde buradaki simgeleri eşleştirelim. x kare artı y kare eşittir r kare r kare. Yani burası r kareye, r'nin karesi de y bölü x'in karesinin 9 katına, y bölü x'in karesinin 9 katına eşittir. Burada şimdi dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Tanjant teta, y bölü x'e eşit oluyor zaten. Yani burası tanjant teta olacak. Şimdi burası tanjant teta'nın karesinin 9 katı oldu. Bundan sonra her iki tarafında da kare kökünü alarak devam edebiliriz. Şimdi bu arada her iki tarafında kökünü aldığımız zaman unutmamamız gerekiyor. Şimdi bu r eksi artı 3 tanjant teta'ya eşit oluyor. Aslında bunun çok da bir önemi de yok. Kutupsal forma çevirirken bu duruma sık sık karşılaşabiliriz. Öncelikle negatif bir yarı ne olduğunu anlayalım. Bu şekilde önceki örnekte yarı çapı eksi ya da artı almamızın neden bir şey ifade etmediğini daha İyi, daha somut bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi size negatif bir yarıçapın ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Eğer size pozitif bir yarıçap verirsem, bu yönde ilerleyeceğiz. Eğer negatif bir yarıçap verirsem, ters yönde ilerleyeceğiz. Yani bu pozitif bu da negatif bir yarıçap olacak. Geriye doğru gidiyoruz sadece. Aynı doğrultuda ama geri geri yürüyormuş gibi olacak. Şimdi önceki örnek için düşünürsek yarı çap hep 2'ye eşit oluyordu. Bunu hatırlıyoruz. Yani açı bu yönde ise yarı çap hep 2'ye eşit oluyor. Ya da yarı çap hep eksi 2'ye eşit oluyor da diyebiliriz. Bu doğrultuda bakarsak yarı çap eksi 2'ye eşit olacak. Yani her zaman eksi olacak. Sonuç olarak hepsi aynı şekilde sonuçlanacak. Ve bu durum elimizdeki denklem için de aynı olacak. Yani r'ye sadece 3 tanjant teta diyebiliriz. Ve bu arada şimdi fark ettim, yine çok uzatmışım. Bu konuya bir sonraki videoda devam edelim. Hoşçakalın.